Jeez. Jeez. Denemek gerekli bazen Başarısız olmak insana yetmiyor zaten Aramızda hiçbir şey olmadı farz et gerçeği yakın bir şey olmadı zaten Sen de ötesin senden de ötesi Olmadı olmuyor halen manevi fiziki Ruhi her yönden tükendim artık Ben seni ne doldurduğum adamı İçeriye kimseyi almıyorum zaman geçtikçe Seni daha iyi anlıyorum Olmadı diye üzgünüm ama daha iyisini bulur muyum Sanmıyorum olmadı diye Üzgünüm ama daha iyisini bulur muyum Sanmıyorum Ne dediysem dinlemedim ben senin için ölürdüm İstemedin beni kaybettin Ne dediysem dinlemedin Bak oldu yürütemedik Ben senin için ölürdüm İstemedin beni kaybettin c c c c c c c, c, c Cennetten düşen bir parçasın Sanki bu cehenneme işlemişsin ruhuma Ve her bir zerrimi senden meydi O acı içimde Yara meğer işimi almama yanımda Nasıl bir işkence anlamam Dört bir yanımda bir dolu palavra Sanım görünüyor hem de çok yakında Her şeyi yakardım senin için ne olmanın farkında anlamı yok İstediğim huzur uzaklarda kaybolun düştüğüm tuzaklarda Koşmuşum yalanlarla ve onlarla Üçüncü şanslar soktu bak burnunu buraya da Dinlemedin beni ya bir kere Bu çok koydu bana ne dediysem dinlemedin bak ne oldu yürütemedik Ben senin için ölürdüm istemedin beni kaybettin Ne dediysem dinlemedin bak ne oldu yürütemedik Ben senin için ölürdüm istemedin beni kaybettin